İşte o halkın seçtiği kuludur Bütün halklar ondan medet bulacak Razı oldu sevgili kuludur Bütün halklar ondan medet bulacak Razı oldu sevgili kuludur Türk onda ondan medet umacak, hak onu ruhu ile donatacak, ruh ile dolu ruhla olacak. Halklara hükmünü o bildirecek Bütün halklar ondan medet bulacak. Halklara hükmünü o bildirecek Bütün halklar ondan medet bulmayacak Kavga etmeyecek mesi, duyulmayacak sokaklarda sesi. Bekleniyordu yıllarca gelmesi. Bütün halklar onda medet olacak. Bekleniyordu yıllarca gelmesi. Tüm haklar onda medet olmayacak. Kervanım ezik kalmış kırmayacak. Titrek bir alev de sondürmeyecek. Adaleti zafer erdirecek bütün halklar onda medet bulacak Adaleti zafer erdirecek bütün halklar onda medet bulacak